لَقَدْ وَصَفْتَ الْعَدْلَ Doğruyu söyledin, doğruyu ortaya koydun. فَاَلْضَحْتَ Bunu güzel açıkladın. Sesle iyi geliyor değil mi? Bir sıkıntı yok sesle ilişkili inşallah. Gayet güzel geliyor hocam. Bazen farkında olmadan böyle ton düşüyor, yükseliyor. Bir sıkıntı olduğu zaman haber verirsiniz cezekallahu el cennete Allah sizi cennetle mükafatlandırsın. Ve lakin fakat siz bana açıklar mısınız? Et'lemu minel maasi şey'en yani günahlardan şöyle bir şey biliyor musunuz? Nasıl bir şey? Mü'addi billahu aleyhi elbette gayr-işrike yani şirkin dışında Allah'ın mutlaka azap edeceği herhangi bir günah biliyor musunuz? Ev veya ez'umu şöyle şöyle iddia eder misiniz? Enneha kulluha mağfuratun bütün günahlar bağışlanmıştır. Peyn zantı her iddia ediyorsanız enne ba'daha mağfurun bir kısmı bağışlanmıştır diye iddia ediyorsanız Femel mağfuminha o halde bu bağışlanan günahlar hangileridir? Yani burada yaklaşık iki soru var. Bir yani şirkin dışında Allah'ın kesinlikle cezalandıracağı bir günah biliyor musunuz? İkinci soru hepsinin affedilmiş olduğunu düşünüyor musunuz? Üçüncü soru yok, hepsi değil de bir kısmının affedildiğini düşünüyorsanız hangileri affediliyor? Bunları açıklarsanız sevinirim. قال الالم radiyallahu anhu Allah razı olsun Ebu Hanife dedi ki مَا أَعْلَمُ شَيْءًا min الْمَعَاصِي يُعِذِّبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ şirki diyor ki ben şirkin dışında Allah'ın e, hangi günahları azaplandıracağını bilmem. Ve ma astati'u'ş-şehadete ala ahadin min ahli'l-maasi min ahli'l-kıblati şuna da şahitlik etmem. Yani ehli kıbleden yani müminler arasından hangi günahkara günahkar da şahitlik etmem. Hangi anlamda? اَنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُهُ اَلْبَتَّةَ عَلَيْهَا غَيْرَ الْاِشْرَاكِ بِاللّٰهِ Yani şirkin dışında herhangi bir günahdan dolayı kesinlikle ehli kıbleden günahkar bir kimseye şu günahından ötürü mutlaka azap eder şeklinde de bir şehadette bulmak. Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Yani bunu ben bilenmem diyor. Vakit alim tu ben ne yani ben bazı günahların affedileceğini bilirim. Vela ariefuha li qawlhi li qawlillahi Taala. Ama şunu bilen Allah Taala'nın şu ayetine bilen yani hangi günahlar affedilecek Allah Taala'nın şu ayetine onu bilmem. Ama bazı günahlar affedilecek ama hangileri? Bunu bilmem mümkün değil. İnte jtanibu kabaira ma ma Yani mehvedildiğiniz, yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, mukafffuran komiseyi Biz de kötülüklerinizi, günahlarınızı örteriz. Yani ortadan kalırız. Yani affedilir. Burada şu, şu, şu günah diye bir belirleme yok diyor. Ne var? Belli olan ne var? Yani eğer siz büyük günahlardan kaçırmışsanız diğerlerini biz örteriz. Yani diğerleri ne? E şunu, şunu affederim, şunu, şunu affetmem şeklinde bir belirleme yok. Yani burada af makamı, af merci Allah olduğu için o net bir şey söylemeden bizim onun sözünün üstüne söz söyleme haddimiz, yetkimiz bulunmaz demek istedir. فَلَسْتُ اَعْرِفُ جَمِيعَ الْكَبَائِ Yani ben bütün büyük günahlar nelerdir? Şeyi anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani ee, Ne diyelim? <gülüyor> yani günah günah değildir anlamında demiyor yani dediği şey şu yani Allah yani odaklandığı nokta o. Allah bunları nasıl değerlendirecek yani ne diyecek Allah'ın e, Allah'ın ne diyelim e, ya şimdi kelimeler yetmiyor kelimeler yetmeyince böyle haklatmak durumunda kalıyorum yani yani Allah hangisine net kesin bir şekilde ne diyecek ne karar verecek benim bunu bime imkanım yok diyor. diyor. Çünkü bunu net bir şekilde söylemedim. Netlik olmadığı için ben net bir şey söyleyemem diyor. Hangi konularda netlik varsa onlar zaten söylüyor. Diyor. Ne demiş? Büyüklerden kaçarsanız diğerlerini affederiz. Ha, demek ki allah Teala bazı günahları affedecek. Ama hangileri bunu net bir şekilde söylemem mümkün değil, doğru da değil. diye ifade ediyor. Vallahi yaatilleti yani hangi günah, yani affedilmeyecek kötülükler nelerdir? Ve, ve yine aynı şekilde ve şöyle diyelim, affedilmeyecek olanlar. Enni la adri. Bilmiyorum yani la bahu yani Allah Teala şirkin dışındaki bütün günahları affedecek mi? Bunu da bilmiyorum. Li ennehu qala çünkü Allah Teala diyor ki en yuşrike bihi Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Yaghfiru ma dun zalike limen yeşâ. Bunun dışındakidir. Tamam. Yani bunun dışındaki yani istediğini günahlar, istediği günahları affeder. Bunun dışında olan istediği günahı affeder. Tamamen Allah'ın bileceği bir iş. Dolayısıyla biz amiyane tabirle söyleyecek olursak biz buraya burnumuzu sokmayız. Haddimize de olmaz, edebimize de yakışmaz diye ifade ediyor. فَلَسْتُ اَدْرِي لِمَنْ يَشَاءُ الْمَغْلُ فِرَةَ Yani kimi bağışlamak isteyecek, onu da bilmem. وَلِمَنْ لَا يَشَاءُ Kimi de bağışlamak istemeyecek, yani onu da bilmem. Bu da, bunu da bilmem mümkün değildir. Evet, bu açı ilişkin var mı arkadaşlar, kaçırdığınız bir şey? hocam biraz yavaş gidebilir misiniz Tamam gideyim daha yavaş gideyim var mı bu parçada kaçırdığı bir şey yok Hayır hocam üstüne not alırken yetişemiyorum daha o tamam. ya bak dediğim gibi arkadaşlar yani her şey yazmayın böyle hatırıcı notlar yazın yani dikkat ederseniz e, şey e, Türkçesi de olan bilmesini seçiyoruz karşı rahat okuyabilirsiniz yani burada şeyi odaklan. Metnin okunmasına ve çözülmesine odaklan. Tamam, mı? yani asıl yapacağımız şey bu. İşin, işin özü bu. Bunu yaparsak Allah'ın izniyle hangi metinle karşılaşırsanız, sen biraz vakit alır belki. Önemli değil. Allah'ın izniyle çözecek bir şeye erişirsiniz kabiliyete. Evet, "Ala al Mutaallimu" alim dedi ki öğrenci ve bu katil dedi ki Elestetleri de bilmiyor musun Enne laallellahu yaghfir bilqatili yani Allah katili affedebilir ve eee sahibe sahiben nazareti burada sahiben nazar şey demişiz arkadaşlar harama bakan haram olan bir şeye bakın ve e, harama bakanı da ne olur azaplandırabilir. Yani buradaki mukayeseye dikkat edin arkadaşlar. Yani mı bakmak daha günahdır. Adam öldürmek mi? Mukayese yapıyor bak. Yani büyük işte yani Allah en büyük bir günahlardan birini işleyeni affedebilir. Ondan daha küçük bir olan bir şeyi işleyeni de azaplandırabilir. وَاَلَيْسَا اِنْدَكَىٰ Veya sana göre ikisi değil midir? Ne diyeyim? بِمَنْزِلَتِنْ وَاحِدَتِنْ فِي رَجَائِ لَهُمَا Yani e, ne diyelim ikisi için umut halinde olma bakımından ikisi de aynı konuda değil midir? Yani ikisi için de e, umut edemez miyiz? Yani bağışlanmayı umut edemez miyiz? Yani nedir? Yani bu ikisinin durumunu sen nasıl açıklıyorsun? Kusura bakmayın, konuşmakça e, boğazımız kuruyor, kuruyunca da güçlük yapıyor. Böyle ara ara su içmem gerekiyor, kusura bakmayın. قَلَ الْعَالِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ Allah rahmet eylesin, Ebu Hanife dedi ki قَتْ Bilebilirim. Şimdi, bunu unutmayın, bu temel bir kuraldır arkadaşlar. قَتْ e, iki veya kat hakkısı, ifadesi neyse mazi fiilin başına gelince kesinlik, müzari fiilin başına gelince ihtimal bildirir. Burada da ihtimal bildiriyor. قَدْ <gülüyor> عَلَمُ Bilebilirim. اَنَّهُ اِنْكَانَ اللّٰهُ يَغْفِرُ لِلْقَاتِلِ Eğer Allah katili affederse اَنَّ سَاحِمٍ نَظَرَتِي اَجْدَرُ اَنْ يَغْفِرَ لَهُ Eğer Allah katili affederse bu noktada affedilmeye en layık olan harama bakandır. Ve im azzebe, alen nazareti, harama bakana azap eder ise, fehu alel gadli ecderu en yuadzibe. Öldürme günahını işleyenin azap edilmesi daha doğrudur. Teyas zamanla şurada dedim arkadaşlar. Yani burada en büyük günah nedir? Adam öldürme. Yani harama bakmak ondan biraz daha şeydir. Yani mantık olarak baktığınız zaman böyle. İnnehu taala kari. Çünkü Allahü Teala şöyle buyurmuştur. İnne akrami kullu indallahi adqaqul. Yani Allah'a göre sizin en değerliniz Allah'tan en çok korkanınızdır. Yani bunu tekrar hatırlatayım. Bu korku canavardan duyulan bir korku değil. Sık sık e, tekrarlama ihtiyacı diyorum. İnsanın sevdiğinin sevgisini kaybetme korkusu. Arada çok büyük bir fark. Var. Yani e, müttakilik Takva böyle bir şey. Şimdi bunu tam bir Türkçe karşılığı yok. Maalesef. Yani onu bulamadık. Yani. Bulan varsa bizimle de paylaşırsa sevinirim. Ve sahibun nazar Şimdi harama bakan kimse. İzalem yaktül. Eğer öldürme günahını işlememişse te'ne min minel katil. Katilden daha müddetkidir. Ayrıca iyi dikkat edin arkadaşlar. Ya. Tamam ya işte adam güneş demiş ama bu çok müttaki falan demiyor yani. Duruma göre bir değerlendirme yapıyor. Yani herkesi böyle köpe atmıyor. Tamam mı? Herkesi de böyle e, ak sütün içine koymuyor yani. Buna dikkat edin. Katil var, bir de adam harama bakmış. Bunları karşılaştırdığımız zaman diyor, eee Haneme bakan katil öldürme günahını işlemediği için katilden daha mı 택i gözükmektedir. Ve amma ma zekerta lehuma şimdi bunlar bunlar için umut duyulması umut içerisinde olunması için gelince fe innehuma la yastaviyan indi. bu ikisi bana göre eşit değildir li çünkü li sahibiz zembiz sariri erca minni sahibiz zembiz bana göre diyor küçük günah işleyen daha büyük günah işleyenden ün edilmeye daha layıktır. İnşallah ifade edebilmişimdir. Yani, karşı, yani şöyle bir karşılaştırın eee daha küçük günah işleyenin bağışlanması daha muhtemeldir. Yani onun için daha, nasıl diyelim, ee, daha bir girişken olursunuz. Yani çünkü daha az yani, çok kolay edilebilir. Ama büyükse, yenilip yutulmayan bir şeyse, o çok kolay değildir yani. Yani anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? E, e, cümlenin e, manası, mefhumu. وَالْقِيَاسُ فِي ذَلِكَا yani e, sıkıntı varsa arkadaşlar mutlaka şey yapın, müdahale edin ve sorun. Yani siz sormayınca ben anlaşılmıştır deyip geçiyorum yani. Yani sorarsanız belki biraz daha geçerlenir, daha iyi ifadeler bulma imkanımız olabilir. Yani bunun mukayesi şu şekildedir diyor. iki adamı düşünün. Rakibe Aha duhuma el bahre birisi deniz yolculuğuyla gidiyor denizde seyahat ediyor. Ve akarı rakibe nehren sarıyor yani bir de küçük bir nehirde e, seyahat ediyor. Ve ben a tekhufu yani ben e, ikisinin de boğulma ihtimal nedeniyle onlar için korkar. Boğulma ihtimali nedeni. Ve ercu lehuma en necate Ve her ikisi içinde kurtulmalarını umud ederim. Gareni, fakat bununla birlikte ala sahip bil bahri yani denizde giden kimse ahvafu en yuhvega minni. Yani Denizde giden adamın boğulma ihtimali daha yüksek olduğu için Onun için daha çok korkar Yani Engin deniz ucu bucağı belli değil Dalgalar 30 metre 40 metre 50 metreye çıkabiliyor Yani orada şeyler oyuncak gibi kalabiliyor ee, Her türlü şey olabilir Ama nehir belli Yani, yani en azından karayı görüyorsun değil mi? Yani bir ihtimal daha rahat çıkabilirsin. Bunu demek istiyor. Alaşah ee, bin Yani nehirdekinden daha çok korkulur. Ona. Ve ne? Lisanh bin Nihis Yani bana göre bu e, küçük, e, küçük bir nehirde yolculuk yapan kimse? Erca bin Nihat Minni Denizde yolculuk yapandan. Daha şanslıdır. Yani kurtulma ihtimali daha yüksektir. Denizde seyahat edenden. bu kezelik. Aynı şekilde. Ana عَلَى صَحِبِ الْزَنْبُ الْكَبِيرِ اَخْوَفُ مِنِّ اَخْوَفُ مِنْنِي اَخْوَفُ Dolayısıyla bana göre burada büyük günah sahibi için daha çok korkulması gerek. Şeye nazar küçük, küçük günah işleyene nazar ve ana li sahibiz zembis sagidi erca minni bi bunun tam tersi olarak da küçük günah işleyenin bağışlanma ihtimali daha çoktur büyük günah işleyene nazar ve Yani yanut şu kaydı düşerek söylüyorum nedir o ve nafizalika ercu lehuma yani her ikisi içinde umut ediyorum ve أخاف <عَلَيْهِمَة> ve her ikisi için de endişeleniyorum ana kadri amaliha bu tam açıklayıcı ifade fiillerinin ölçüsüne fiillerinin boyutuna göre her ikisi için de endişeleniyorum veya umut ediyorum tamam mı? yani fiilin büyüklüğüne göre değişmekte eee çok çok güzel bir şeyse ya yani ona göre umut daha yüksek olacak ama çok çok kötü bir şeyse değil mi yani umut olacak ama e, korku daha endişe daha çok olacak şeklinde bir açıklamayı koyuyor. Bak arkadaşlar görüyorsunuz yani bu iyi özellikle iman konusunu yani bu e, metinlerin e, ne diyelim işlediği konu açısından baktığımızda iman konusu çok büyük bir yer kaplıyor. Demek ki o zaman gündemi çok meşgul etmiş. E, e, çok hoş ve güzel detayları burada görebiliyorsunuz. Çok güzel bir bakış açısı kazandırıyor. Yani ben e, bu kitabı okuduğumda okuduğumda memnunum ya yani. Gerçekten bu ya çok iyi, güzel bir perspektif sunuyor kanaatindeyim. Evet, buraya kadar arkadaşlar var mı kaçırdığınız, sormak istediğiniz bir şey? Evet, yok. Gâle-l-Müteallim Ebu-Mukatil sordu. Mâ ehsenu mâ tekîsü Yani ne kadar güzel kıyas yapıyorsunuz üstadım diyor. وَلَكِنْ اَخْبِرْنِي اَنِ الْاِسْتِغْفَارِ لِسَاحِبُ الْكَبِيرَةِ Fakat şu konuyu bana bir açıklar mısınız? Yani büyük günah işleyen kişi için bağışlanmak dileme. Yani büyük günah işleyen, işleyen bir kimse için bağışlanmak dileme. Bu konuyu bana bir açıklar mısınız? Hangi açıdan? اَوْبِدْ دُعَوْ عَلَيْهِ Yani bağışlanma dilemek mi daha iyidir? Yoksa bu adama beddua etmek mi daha iyidir? Çünkü günah istediği için ortada bir zarar var. Yani bu zarar herhangi bir insana gelmiş olabilir. Başka birisinin hakkını gasp etmiş, ona sıkıntı yaratmış olabilir. Bu adamda bir nefret oluşturmuş olabilir. Değil mi? Ve zararı geldiği kimse Annesidir misal. Anneler kolay kolay evlatlarına beydua edemez. Örnek veriyorum. Anlatabildim mi arkadaşlar? Aw enta bil khayali. Ya e, yani seçersin diyor. Fi ma beyne du'a ali ve'l istifadati. Yani bu beydua etmek, dua alâ beydua etmek demek arkadaşlar. Da la da dal da la. Bu da istiğfar ve istiğfar. Yani bu ve zanet okumak ve dua etmek ile bağışlanma dileme arasında neyi temsil eder? Tebliğli hada Lütfen bana bütün bu konuyu çerçeveyi açıkla. Arkadaşlar hiç uyarmıyorsunuz. Bak şu metninden mi dalıyorum, gidiyorum sonra göremiyorum. Yani hocam şu metni ilerlet demek ki ee, ekrana bakan yok. Öyle mi? Evet yani şöyle açayım. Yani bana duvara konuştuğum hissine, hissine, hissi vermeyin arkadaşlar. Tamam insan, insanla birlikte insandır. Unutmayın bunu. Ara sıra duvara konuşmadığımı e, hissettirin bana. Ses verin yani. Evet. Cev cevaba geldik alel alimu radıyallahu anhu Allah razı olsun Ebu Hanife dedi ki ez zembu ala men zeteyni gayren işraki billahi teala çünkü şükür dışındaki e, günahın iki çeşidi vardır iki konumu vardır nedir bu sistem konu. Faiy zemb, kul. Bu iki günahtan birisini hangisi olursa isterse. Fe inned du'a lehu bil istiğfar. ederek yani bağışlanma dilemek. Onun için bağışlanma dilemek yeter. Yani hangi bu ikisinden hangisi olursa olsun. Her halükarda bu adamın bağışlanmasını dilemek en aktar yoldur. En, en güzel yoldur. En iyisidir. Ve in aleyhi billaneti. Şayet ona lanet okursan nem Bu lanet okumandan dolayı günahkar olmaz. Ve bu da şudur. Bir en nevru. İzrarı kıvelden beninki, yani sana karşı bir günah, yani yaptığı günah sana zarar vermiş. Ve affet anru ve onu da affedersen, ve ona beddua etmezsen, yani affola. Bu en güzeldir, en iyisidir. Yani bir insanın yapabileceği en güzel şeydir. Ve in rakibelden ben. Şayet günah işlemiştir. İktima Beynehu ve beyne Nasıl bir günah? Kamusal bir günah değil demek. Ki. Kendisi ve yaradan arasında. Yani Veysel anana dahil bir günah işlemiştir. Ba'de hangi üstüne, ama nasıl şu şart olması lazım? Ba'de en kânelem yüşşit billahi. Yani Allah'a şirk koşmamış yani bu takdirde kendisiyle Allah arasında olan bir günah işlemiş ise فَرْحِمْتَهُ yani onu seversen ve وَدْعَوْتَ لَهُ بِمَغْفِرَةِ بِحُرْمَةِ شَهَادَةِ yani bu şahitli hürmetine ne demek o şahitli hürmeti ne demek? yani bu adam اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَزُولُهُ dediği için bu şahitliğine yani mümin olmasına ve hürmetine binaen bu adama bağışlanma diler isen fene yani hada çok iyi bir şey Yapılabilecek en güzel şeydir. ve in da'a aleyhi yani veya işte Allah belasını versin. Yani yok olsun gitsin şeklinde bir dua ediyorsan nem ta'sa yani gene şey olmazsın. Ne diyelim? Günahkar olmazsın. Kafanız karışmasın. Şimdi biraz sonra bu çerçeveyi daha açıklayacağım. Nezellike bi enneke bu şundan dolayı Nedir o? Teğul. Diyorsun ki Ya Rabbu Ey Rabbu Hudhu biden bihi Bunu günahından dolayı cezalandır diyorsun. Evet. Yani sen onun için onun için ederken bile mantığı ne? Durduk yere etmiyorsun değil mi? Yani bir insan başka bir insana durduk yere şey yapar mı? Herhangi bir zarar yok bir şey yok yani. Manyak olması lazım değil mi? O zaman yani herkes bir bozuldu. Şuna bir geçireyim. Her şeyi toplumda güvendiği bir şey kalır mı? Kalmaz. Yani biz neden var yani ortada bir zarar var, ortada bir sıkıntı var. O yüzden dolayı. O yüzden. Ya işte böyle. Bu, ne diyelim bu soyut şeyleri somutlaştırırken kelimeler karışıyor arkadaşlar. Yani diyorsun ki ya Rabbi bunu günahından dolayı cezalandır. Yani Beddua etmek mantığım bu. Ve takunu ha, Ancak hangi durumda günahkar olursun? Yanlış yapana beddua etme. Hangi durumda bu seni günahkar eder, onu söylüyor. İza ente kul te, şayet şöyle denirsen. Ya Rabbi, ey Rabbim, hızuhu bi gayri zenbin. Günah işlemediği halde bunu cezalandır. Der isen, böyle bir beddua o okur, okur isen. O zaman günahkar olur. Yani adaletsizliği istersen tamam Tanrı'dan, Allah'tan adaletsizliği istediğin takdirde e, sen günahkar olursun. Ama aslında yani allah Teala günah, işte her bir günahın karşılığı var demiş. Adaletin ilkesini koymuş, sen ona sığınaraktan, ona binaen ne yapıyorsun, beddua ediyorsun. Beddua anasılır da bu. Eğer Adam hiçbir günah işlememiş ama yarabbi bunun e, dünyayı başına yık diye bekle ediyorsan pilahkar olursun. Çünkü e, insana zulmetmiş. E, yani bu en azından zulüm niyetini göstermiş olursun diye e, böyle bir açıklama yapıyor. فَنْ <gülüyor> اِسْتِغْفَارُ bağışlanma dilemek birisi için bağışlanma dilemek افضل لخسلتيني iki özelliğinden dolayı en iyi yoldur. Emma ihtahuma birincisi kelian nahumu birincisi o adam mümin ya sen müminle dua ediyorsun. müminler ne yaparlar? Birbirlerine dua ederler. Vel ukhra ikincisi de şudur. Bak buna iyi dikkat edin. Lenne ta tastiqinu net olarak bilmiyorsun. Tamam. Yakın tam, yakın ve kökleri arkadaşlar bunu unutmayın. Ee, en azından bilgisel bir kesinliği ifade eder. Tamam mı? Yakın kelimesi. Ve e, türevleri. Diyor ki kesin ve net bir şekilde bilmiyorsun. Neyi? Enallahu muazzibuhu. Yani Allah'ın ona azap edeceğini bilmiyorsun. Tamam. yüz bilmiyorsun. Her geleceği bilmiyoruz. Yani. Demek istedim anlatabildim mi? Yani sen Allah'ın bu noktadaki kararını bilmiyorsun. Yani bilmediğin için bir kimseye bağışlanma gidiyorsun. Tamam Durum belli değil. Yani daha durum belli olmadan işte, ya işte annendir, babandır, kardeşindir, bir yanlış yapmıştır. De. Yarabbi yani bir e, Rahim, tamam, bir akrabalık şeyidir. Sevgi muhabbet bğağı ne yapar insan iter. Biraz biraz sonra güzel örnekler verecek ya yani. veem isteykantı şayet kesin bilgiye sahip olur <gülüyor> ise sahip olsaydın sahip olsaydın en Allah'a Allah'ın o adamı kesin bir şekilde azaplandıracağını bilseydin yani Harram Aley bu kesinlikle sana haram olur ne söyle çünkü hücum kesilmiş artık, iş bitmiş. Yani sen diyorsun ki, bir verdiğin karardan geri dön, adaletinden taviz ver demek anlamına gelir. Bu durumda kesin olarak bildiğin şeyde istifar etmek. Haram aleyke el istifaru lau. Yani hücum kesilmiş adama istifarda bulunamaz ve öte Allah azza ve jel an yüstağırı lman aüjbe lhen naru Allah cehennem azabı kesinlen kesinleşmiş bir kimse için bağışlanmada bağışlanma duasında bulunmayı bağışlanması için dua etmeyi şuna bakın arkadaşlar biraz karışıyor bazı şeyler ee, o kimse için bağışlanma, bağışlanması için dua edilmesini yasaklamıştır. Allah'ın Çünkü kesin. وَالَّذ۪ي يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ limen kale. Yani şöyle diyen bir adama istiğfarda bulunan. قَالَ اللّٰهُ تَالَى اِنَّهُ يُعَدِّبُهُ Yani Allah'ın Kesin bir şekilde azap edeceğini bildirdiği bir kimseye istiğfarda bulunan kimse feyes'elu rabbahu rabbinden istemektedir. Ne istemektedir? En yuhlifu kavluhu kelli Şöyle dediği sözü var ya. Bu sözünden dönmesini talep etmektedir. Dönmesini istemektedir. Nedir o mesela? Ya Rabb Ey Rabbim, la temutni ve öldürme. Aynı bunun gibidir. Beni yani öldürme. Yani ölüm bir yasadır değil mi? Allah'ın koyduğu bir yasadır. Herkes ölümü atacak diye. Vahidet. Evet bu vahiydetünü nereye göndereceğiz? Vahiydetünü göndereceğimiz bir yer yok. Evet. Şeydir yani bu özelliklere matuf yapıyor. Onu da net bir şekilde söyleyemem. Neyse. Fakat قال الله ve Celle yine e, Allahu Teala buyuruyor ki kullu nefsin taikatu'l marid. Ne demek? Yani her nefis, her canlı ölümü tadacak. Bu Allah'ın koyduğu bir yasa mıdır? Yasadır. Değil mi? Yani yani kaza Hükmü kesinleşmiş bir kimseye ifade bulunmak aynı buna benzer diyor. Ya Rabbi koyduğum yasayı değiştir. Keyfema yaşa, hareket et. Demek gibi olur. Yani bu da kulun edebine yakışmaz bir ifade. Fettua'u li hadi şahadeti bina'yı fireti eftaf. Şimdi dua etmek yani bağışlanmasını dilemek kime? Şehadet ehlinin bağışlanmasını yani mümin olan bir kimsenin bağışlanmasını dilemek iftai. Ee, en iyi yoldur, en iyisidir, en güzelidir. Niye? hürmeti her bir Yani bu şehadeti hürmetine, şehadetinden dolayı. Yani burada görüyor musunuz? Yani bir kimsenin e, hakkı teslim etmesi, hakka şahitlik etmesine ayrı bir değer verilmesi var. Yani bu şahitlik önemli. Yani Allah'a karşı yapılmış olan şahitlik önemli. Ona bir değer verilmesi var. Ve bunun ikrar edilmesine edilmesinin hürmetinden dolayı yani ehl-i kıbleye istiğfarda bulunmak tek güzel bak arkadaşlar ee, dikkat ee, yani bu şu an hani siz güncel kitapları alıp okuyorsunuz ya böyle güzel güzel başlıklandırılmış değil mi? paragraflandırılmış ee, ayrımları görebiliyorsunuz yani bu, bu gene iyi hal bu metinler yani daha eski metinlerde yaptığımız cümle bir başlar kitabın başında, ta sonunda biter. Yani orada birçok farklı bağlama gitmiştir. Yani böyle bir şey var. Dolayısıyla da burada da dikkat ederseniz konuyu anlatıyor. ondan sonra farklı bir bağlama geçiyor. anlattı? Fet duau dedikten sonra tekrar baştaki bağlama geri döndü. Bu geçişleri de dikkat dikkat ederseniz, buralara odaklanırsanız. Ha, bu da bir ünsiyet kesmedir. Metinde karşılaştığınız zaman ha, tamam tamamdır. Burada yeni bir şeyden başlıyor diyebilirsiniz. Buralara da dikkat edeyim. li'annahu leysa bişeyin yu'ta'u'llahu fihi afdalu min al-iqrar bihazi'l şahadet. Diyor ki eee Yani Allah'a itaat etme yollarını düşünün, tamam mı? Bu kelime-i şahadeti getirmek ve bunu ikrar etmekten daha güzel Allah'a itaat etme yolu yoktur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Kelime-i şahadeti getirmek ve bunu ikrar etmekten daha güzel bir fiil yoktur Allah'a itaat anlamında. Yani en güzel fiildir. Dolayısıyla buna değer vermek gerekir demek istiyor. Cemiu ma emerallahu taala bihi min farayih. Yani Allah Teala'nın yapılmasını emrettiği bütün farzlar ci yanbi al bir bi hadi yani bu kelimeyi şahit getirme ve bunu ikrar etme yanında aslı var çok küçük bir daha söyleyeyim mi arkadaşlar ve cemiu ma emrallahu taala bi min ferayidihi Allah Teala'nın emrettiği tüm farslar fî cem bil ikrari hadi şehadeti yani bu kelime-i şehadet getirmenin ve bunu ikrar etmenin yanında asgar çok küçük kalır. Bak, burada minden itibaren de bir benzetme yapacak. Ne gibidir? minil beynati fî cem bil semavatil sev'i vel ardayni el sev'i ve ma beynahullâ yani aynı e, ne diyelim göklerin tamam, yedi kat gök e, ondan sonra e, kat kat arz ve bunların arasındakinden yumurtanın küçük kalması gibi. Bir tarafta yumurta var tamam mı? Bir tarafta da yedi kat gök yerler bunların arasındakiler Hangisi küçüktür? Yumurta. Yani şey böyle yedi kat gök gibidir. Kelime-i şehadet gibi. Diğer bütün şeyler yumurta gibidir. Yani burada bir küçülteme veya birini çok büyütme şeyi yok arkadaşlar. Manası, ihsası yok. İşin önemini anlatıyor. İşin giriş kapısını anlatıyor. Yani şimdi iman olmazsa değil mi? iman olmazsa hiçbir şeyin anlamı olmaz. Yani onu ifade eden bir şey var, çerçevesi var burada. Fekala şunun gibi ters örnekler de verecek şimdi. Enne ben işraki Yani Allah'a şirk koşma günahı. Ağzom çok. Yani en büyük günah. bundan daha büyük bir günah yoktur. En büyük hakikat nedir arkadaşlar? Allah'ın hakikatidir. Tamam mı? Ve şirk de en büyük hakikati inkar etmiyor. Dolayısıyla en büyük e, ne diyelim yani hakikatlerin en büyüğünü inkar ediyorsun. Evet. Yani şirk tamam En büyük günah. Yukarıdaki örnekle kıyaslayın yani iman. Tamam mı? yani o şahadet kelime-i getirme ne kadar her şeyden büyük ve önemliyse tamam mı? o büyüklüğe sahipse bunun ters yansıması olarak yani o kelime-i hakikati tanımaktır. Hakikati tanımak değerli. Onun tam ters mukabili olarak da şirk hakikati tanımamaktır. Dolayısıyla hakikati tanımamak da diğer tarafta en büyük günah olmaktır. Şeyi anladınız değil mi arkadaşlar? İlişki. Nedelik ecrü şahideti adımın dolayısıyla yani bu hakikate şahitlik etmenin ecrü karşılığı daha büyük olacak. arkadaşlar. Tamam mı? Yani e, tamam ameller bazen ne yapmıyor, şey yapmıyor falan ama onlara gelmeden önce aslında yani bak bu bu bilinci yerleştiriyor. Onlara gelmeden önce işin en büyüğünü başta yapın insan. Nedir o? Hakikate şahit, En büyük hakikate şahitlik. Ya bunun bir değeri var diyor. Tamam mı bak bu değerden ötürü. Allah bu değeri gözetir diyor. Buna göre kuluğundan muamele edildi. Çok şeydir yani, anlamlı. Yani böyle e, matematiksel bir zihinle takip, et, takip etme yok. Yani insani durumu dikkat alarak bir değerlendirme Şunu yaptı, tamam karşılığı işte şu kadar. Şunu yapmadığı karşıda şu kadar şey olacak falan. Böyle bir ilişki tarzı yok. Tamam yani böyle bir ilişki tarzı yok. Yani nasıl bir ilişki tarzı diyelim, yani o kelimeyi kullanacağım ama tam olarak ifade eden bilmiyorum. Sevgi muhabbet temelinde ve e, bunun gösterilmesi temelinde bir ilişki. Bu varsa tam diğer diğer sefer gibi bağlam tutuyor burada. Bilmem inşallah anlatabilmişimdir. Evet. Vakit zekre Allahu azza ve celle fi ta'zi mi yani allah Teala şirk günahının büyüklüğü noktasında zikretti. Yani Kur'an-ı Kerim'de. مَا لَمْ يَذْكُرْهُ ف۪ي تَعْو۪ينُ شَيْءٍ مِنَ <اسَّيِّيه> Şunu demek istiyor. Yani allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de birçok kötülüklerden bahsediyor. Ama bunlar arasında e, en büyük günah olarak zikrettiği şirktir diyor. Şirkten daha büyük bir günah zikretmiyor en büyük olarak, yani günah bakımından en büyük olarak zikrettiği tamamıyla şirktir. Bundan günü zikretmiyor. Allah-u Teala diyor ki ''İnneşşirkellezmun azimun. Şirk çok büyük bir zulümdür. Hikmetsizliktir. وَلَمْ يَقُلْ مِسْلَ ذَلِكَ ف۪ي شَيْءٍ مِنَا عَمَالِ السَّيِّئَةِ Yani allah Teala başka hiçbir günah ettirilmiş. Ve bir ifade kullanmamıştır. Söylememiştir. وَقَالَ تَعَالَى Yine allah Teala buyuruyor ki وَالشِكِ بِاللّٰهِ Her kim Allah'a şık koşar ise gibidir. Ne gibidir? Hocam. Allah razı olsun. Hocam, ölüyorum özür dilerim ama ha. yine metni ilerletmediniz. Sabit bir yerde kaldı uzunca bir sürede. Onu hatırlatmak istedim. Anlamadım ben. Metin yine sabit bir yerde kaldı ekranda. Ha, tamam eyvallah. Onu ilerletin. Ezanla, ezanla hatırlatıyorsun yani. Yok cümleniz bitsin diye bekliyorum. ya. Konu açıp da o arada duyulacağını aklı edemedim. Ezan da tam denk geldi. Evet denk geldi. Tamam tamam. Söyleyebilir misin? Şimdi şimdi Şirk işleyen kimse, Allah şirk koçan kimse. Ve ke anname halle min Şunun gibidir. Yani böyle yer yeryüz, yüzünden yeryüzüne düş, düşüp kapatlanan adam gibidir. Eee fettah tatayru Yani böyle kuşun alıp götürdüğü tam o şeyler sahneleri gözünün önünde şey yapıyor. böyle çakılıyor gökten o ara bir kartal geliyor oradan kaçıp götürüyor ev tehwi fehrihu yani böyle yani savurdu mekan sahih gibi böyle derin kimsenin bilemeyeceği yerlere havdun bir kimse gibidir bir koz gibidir yani neyse bunun gibidir diyor Allah şüphesiz o kadar lanet bilcidir ve Allah teala diyor ki tekaşu şemawatu yətfatanna mino yani neredeyse gökler yarılacak gibi yani herhalde o şirkten dolayı yaralacak şirk günahın işlenmesinden dolayı veya yani çok büyük ard yeryüzü yarılacaktılar yani tehrul civalu hatta dağlar böyle yıkılıp saçılacak. En de'av lirrahmanı veledâ. Neden dolayı? Rahman'a bir çocuk atfetmenizden dolayı. En büyük günah. Yani öyle bir günah ki hakikate öyle bir hürmetsizlik, hürmetsizlik ki kainat bile kendisini helak ediyor. Bundan daha büyük bir günah düşünmemez. وَلَمْ يَقُلْ شَيْهَا مِنْ هَذِي Yani, e, mesela diyor, bu ayetlerde adam öldürmek için böyle bir ifade kullanılmıyor Ve وَمَا Bunun aşağısındaki herhangi bir günah için böyle bir ifade kullanılmıyor Bu Burası çok önemli diyor